Hoş geldin. Sınıfın kaç evladım? 11B ikinci sıra hocam. 11B. Peki, peki gel. Gel seni gel. Gel şöyle. Sıran burası. Otur. Sürenin gelmesini bekleyeceğiz. Lan nasıl bir sınıfa düştük. Lan şimdi ne yapıyorduk? Bunu açıyor muyduk? Açmayı unutmuşum ben. Ne zamandır denemeyi çözmüyoruz? Bu nasıl olur ya? Hiçbir fikrim yok. Tamam. Tamam. Bir kalem bir açacak. Hocam! Silgi koymamışsınız buna ya. Tamam. Kalem burada. Silgi burada. Açacak da burada. Şimdi bu kalemin iki tarafını açacağız şöyle. Bizi uğraştırmasın. Bu tarafıyla yaparım. Kalın oldukça bu tarafı iyi. Tamam. Güzel. 180 lira verdik. Şu şekerleri bir yiyeyim ya. Çok güzel. Sana değiştirmiş o şekerleri. Beğendim. Ofusa 180 lira verdik yani. Sonra da çözeriz ya ne olacak. Şeker bitti. Hocam başka şeker şey gel vermiyor musunuz ya? Bu şekerler çok güzelmiş.